Evet, merhabalar eğitim koçları, sayfamızın müdavimleri, değerli dostlar, değerli takipçilerimiz, değerli danışanlarımız. Bugün İstanbul'da, hava muhteşem ve Üsküdar'dayız. Evet. Bu güzel manzarada biraz özgüvenden bahsedelim istiyorum. Gerçekten bize gelen birçok danışanımızın muzdarip olduğu bir konu özgüven, özgüven eksikliği. Çünkü hayatın içerisinde belki geçmiş bilinçaltı travmalarından da en çok etkilenen durumlardan bir tanesi ve hayatın hem akademik yönünü hem sosyal yönünü kişinin kendisiyle kurduğu iletişimi, diğerleriyle kurduğu iletişimi de çok çok derinden etkileyen bir konu. Bu anlamda eğer sizler de, bizler de etrafımızdaki kişilere istemediğimiz bir konuda hayır diyemiyorsak, ilişkilerimizde sınır koyamıyor, sosyal ortamlarda bulunamıyor, kendimizi değersiz ve yetersiz hissediyorsak özgüven eksikliğimiz olabilir. Evet, bu özgüven duygusu nasıl zedelenir derseniz. Çocukluktan beri bilinçli ya da bilinçsizce bazı davranışlar sergileriz ve her davranışımıza karşı çevremizdekilerden özellikle ailemiz tarafından da geri bildirimler alırız. Çevreden aldığımız tepkileri değerlendiririz ve yaptığımız şeyin iyi ya da ya da kötü olduğuna dair bir sonuca ulaşırız. Öyle yapma, şöyle yap, o olmaz, bu olmaz gibi. Değil mi? Hepimiz çocukken bunu yaşadık. O yasak, bu günah. Bu e, elalem ne der? Değil mi? Biz aslında bir arkadaşım vardı. Elalem terör örgütü. Gerçekten acaba elalem ne der? Ee, daha biraz önce de mesela e, bir danışanım vardı. Evet. Harika bir müzik. Evet, biraz önce bir danışanım vardı ve kendi içerisindeki aslında en çok istediği şey kendi olma, kendilik kaygısıyla bir şeyler yaşıyordu. Bununla birlikte bir türlü o e, yaşamış olduğu diğerleri olgusunu bir türlü atamıyordu ve hala kendi olma, çünkü kendi olduğunda e, içinden gelen, e, durumu diğerleri reddetmişlerdi ve o da aslında kendini bir reddeydi kendini reddettikçe hem kendinden hem diğerlerinden daha çok nefret etmekteydi böyle bir e, karışık bir yapı içerisinde geldi evet bilinçaltıyla çalıştığımız zaman da çok e, kısa bir sonuç alacağımızı e, kendisine de e, söyledim ve o da zaten e, o andaki birinci seansta bile olması gereken şeylerin farkındalığını yaşadı. Evet ne diyorduk? Çocuklar bir davranış gösterdikten sonra çevresinden takdir, sevgi ve saygı alıyorsa kendisini değerli ve yeterli olduğuna inanır. Bunun aksine çocuk çevresinden sürekli eleştiri ve ceza alıyorsa kendisinin kötü, beceriksiz ve yetersiz biri olduğuna dair bir inanç geliştirecektir. Böyle durumların ve davranışların birçok kez tekrarlanması yoluyla çocuk kendini değersiz, yetersiz görmeye başlayacaktır ve yanlış yapma, eleştirme korkusu yaşayacaktır. Tabi bu e, kişilerin de yani karakter yapısına göre de farklı bir Sonuçlar oluşabilecek bir durum. Eğer siz çok baskın bir karakterseniz, daha aktifseniz eğer, çekinik bir karakter değilseniz o zaman da tam tersi biraz önceki bahsettiğim danışanım gibi bir tavır sergileyeceksiniz. Öfkeli ve kızgın ve devamlı kendini bir şeylerle kanıtlamaya çalışan, devamlı yetersizlik duygusu ve bir şeyleri yaptıkça daha da yetersizlik duygusunu derinden yaşayan huzursuz, dengesi bozulan birer birey haline geleceksiniz. Eğer çekinik bir karakterseniz, pasif bir karakterseniz, o zaman da e, yapmamayı, geri durmayı e, seçen bir karakter, özgüvensiz, e, ben yapamam, yetersizim, ben bilmiyorum zaten diyen bir karakter olmayı seçeceksiniz. O yüzden de kişilik yapılarına göre de bu çocukluk travmaları ya da çocuklukta yaşamış olduğumuz Diğerleriyle kurduğumuz iletişim şekli, davranışların şekli bizim gelecekte nasıl bir birey olduğumuzu ve nasıl davranışlar sergileyeceğimizi de ortaya koyacak. Evet, şimdilik özgüvenden bahsettik. Bir sonraki videomuzda özgüvenimizin eksik olduğunu nasıl anlarız bunları konuşalım. Bir sonraki canlı yayında birazdan görüşmek üzere.